Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Roku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hemen şu anda kutusunu ve kendisini şu masanın üzerinde görmüş olduğunuz Huawei MatePad 10.4 tablet bilgisayarı inceliyoruz. Bu ürünle ilgili merak ettiğiniz her şey bu videoda. Hep beraber izleyelim. Huawei markasını takip ediyorsanız markanın birden fazla kategoride ürünler olduğunu biliyorsunuzdur arkadaşlar. En çok bilinen kategori telefon olsa da markanın akıllı saatinden tutun kulaklığa, tablet bilgisayara kadar farklı kategorilerde ürünleri de bulunuyor. Biz de bunları test merkezimize geldikçe sizler için inceledik. Geçmişte de benzer ürünlerini incelemiştik zaten. Huawei'nin MatePad Pro modelini biz incelemiştik. O da 10.4 inçlik bir ekrana sahip bir tablet bilgisayardı. Ama isterseniz onu klavye ve kalemle beraber satın alabiliyordunuz. Ailenin bugünkü konuğumuz olan 10.4 modeli ise aslında MatePad'in biraz daha hafifletilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkan bir sürüm arkadaşlar. Oldukça şirin bir tasarımımız var ve MatePad Pro'ya da fazlasıyla benziyor bu şirin tasarım. Kamerası yukarıda kalacak şekilde kendime doğru çevirdiğim zaman ki onu şimdi detaylarını size göstereceğim. Sol üst tarafta işte ses açma kapama tuşu var, sol tarafın yan tarafına baktığımızda ise güç tuşumuz burada yer alıyor. Ortada bir kameramız var. Cihazın alt kısmında ise en azından böyle tuttuğumuz zaman yani kameranın tam aşağısına denk gelen taraftaki alt kısmında bir micro SD bellek kart yuvası bulunuyor. Bu kart yuvasını çıkardığımız zaman aslında orada bir tane de sim kart yuvası olduğunu görüyoruz ama... Türkiye'deki versiyonda orası kapalı. Yani sim kartlı sürümü yok. Buyuruyor. Bazen bunları soruyorsunuz. O yüzden özellikle söylüyorum arkadaşlar. Bunun dışında yan tarafları çevirdiğimizde hem bu tarafta yani hem sağ kısa tarafta hem de sol kısa tarafta 4 adet hoparlör yuvalarını görüyoruz. Böyle bir sürü delik var burada. 4 adet grup şeklinde bunlar tasarlanmış. O ses kalitesi gayet başarılı bu arada. Onun da örneklerini videonun ilerleyen de size sunacağım. Arka tarafı çevirdiğimiz zaman ise karşımıza ne çıkıyor hemen bakalım. Kameramız yer alıyor. Bu kamera bir de LED lambamız eşlik ediyor. Yani hem önde hem arkada bir kameramızın olduğunu da söylemiş olayım. Huawei MatePad 10.4'ün teknik özelliklerine gelecek olursak şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. Bu tabloda bütün teknik verileri görebilirsiniz. Ben belli başta olanlarına değinmek istiyorum. Kirin 810 işlemci var. Pro versiyonda 910 vardı arkadaşlar. Burada 810 tercih edilmiş. 10.4 inçlik ekranımız var. 1200'e 2000 piksellik IPS bir ekran bu. 4 GB RAM'imiz, 64 GB depolama alanımız ve az önce bahsettiğim gibi microSD bellek kartı yuvamızın olduğunu da söyleyelim. Az önce söylemiştim, önde ve arkada kamera var ama çözünürlükten bahsetmemiştim. Teknik özellik tarafına saklamıştım onu. Hem önde hem de arkadaki kameralar 8 megapiksel çözünürlük sunuyor. Bu kameraların aynı zamanda Full HD video kayıt yapabildiği konusunda belirtmekte fayda var. Bu da önemli bir özelliklerden bir tanesi. Ön kamera neden önemli? Her tablette yok. Ön kamera EBA var şu anda malum. EBA için önemli. Onu da detaylarını biraz sonra değineceğim arkadaşlar. Android 10.0 işletim sistemimiz var. MIUI 101 arayüzümüz geliyor. 7250 mAh'lik pilimiz var. Wi-Fi AC desteği. 4 hoparlör. Huawei App Gallery ekosistemi. His 6.0 3D stereo ses desteği. Son olarak fiyattan da bahsetmekte fayda var. Teknik verileri bunları koyuyoruz. 2799 TL fiyat bilgisi yorumumuzda fiyat kısmını bahsettiğimiz zaman sizlere ileteceğiz arkadaşlar. Şimdi gelelim kullanım deneyimine. Biliyorsunuz tabii ki genel görünümünden bahsettik, teknik özelliklerden bahsettik. Ama tabii bunlar rakamlar, rakamlar, sayılar, özellikler şunlar bunlar. Peki ne hissettirdi bize kullandığımız zaman Huawei MatePad 10.4? Öncelikle şunu söyleyeyim, Huawei App Gallery ekosistemi var. Yani Google ürünlerini bu cihazla beraber kullanıyorsunuz. Örneğin YouTube istiyorsanız ya tarayıcıdan girmeniz gerekiyor ya da YouTube Vanset gibi uygulamalara yönelmeniz gerekiyor. Uygulamaların veya oyunların büyük bir çoğunluğu tabii ki Huawei App Gallery ekosisteminde var. Kendi uygulama mağazası da var Huawei'nin ve bu konuda çok ciddi yatırımlar yapıyor. Hem Türkiye'de hem dünyada çok ciddi çalışmalar yapılıyor ama hala eksiklikler var tabii ki haliyle ve doğal olarak. Mesela bir oyunu bulmak istediğiniz zaman işte ya sayfasına gitmeniz gerekiyor ya da işte APK Pure gibi uygulamalara yönelmeniz gerekiyor. Ki ben APK Pure'den birçok uygulamayı buldum arkadaşlar. Yani çok sıkıntı oluyor mu? Hayır olmuyor ama çok özel bir uygulama kullanıyorsunuz ya da işte böyle o uygulama sizin için çok önemliyse eğer o da yoksa o herhangi bir ekosistem içinde o birazcık sıkıntı olabilir belki ama onun dışında her aradığınız hemen hemen her uygulamayı bulabiliyorsunuz. Özellikle böyle harca alem dediğimiz herkesin kullandığı uygulamaları rahatlıkla bulup yüklemeniz mümkün. Hani o konuda herhangi bir sıkıntınız olmuyor. Çok soruyorsunuz bunu çünkü çok soru geliyor. PUBG yükleniyor mu? Oyun nasıl yükleyeceğiz falan diye. Birçok APK'yı bulabilirsiniz. APK Piyo üzerinden ee, bazı böyle büyük oyunlarda da zaten kendi sayfasında APK dosyasını veriyorlar. Oradan indirip tabletinize yüklüyorsunuz. Yani oyun konusunda çok büyük bir sıkıntı yok. Ama tabii ki şu sıkıntı olacaktır arkadaşlar, Google Play üzerinden ödeme yaptığınız bir oyununuz varsa burada onu kullanamıyorsunuz. Öyle bir hani onu oraya getirme gibi bir yöntem veya bir özellik söz konusu değil. Genel görünüm kısmında söyledim, 4 tane hoparlörümüz var. Huawei buna 6.0 603D Story özelliği demiş, güzel bir ses veriyor. Biliyorsunuz MatePad Pro'da da ben ses kalitesini çok beğenmiştim, onu da ben incelemiştim hatta.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 aslında Huawei'nin telefonlarında da kullanılan bir donanım. E, Kirin 810 işlemcisi de fena bir işlemci değil. Tabii ki 900 serisi kadar güçlü değil ama yine de günlük ihtiyaçları fazlasıyla görecek kadar güçlü ve sizi yarı yolda bırakmayan bir işlemci var. E, 4 GB RAM, 64 GB depolama alanında zaten size rahat bir kullanım imkanı sunuyor. Ki 4 GB RAM'in de yani 4 olması güzel olmuş RAM tarafının. E, uygulamalarda vesaire herhangi bir sorun yaşamadan bu tableti kullandığınızı söyleyebilirim e, oyunlarda da herhangi bir sorun yok gayet güzel şekilde oynuyorsunuz hani aklınıza şu gelmesin Google Play Store yok burada oyun nasıl yükleyeceğim yükleniyor bir sürü yöntem var APK por var başka şeyler var oralardan yükleyip oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz herhangi bir sıkıntı olmadığını da söyleyelim arkadaşlar bir de Özel bir çocuk köşesi bölümü var. Huawei'nin daha önceki tabletlerinde de karşımıza çıkan bir özellikti bu. E, bu çocuk köşesinde çocuklara özel bir uygulamalar, oyunlar vesaireler var. Ve isterseniz çocuğunuz sadece o özel bölümde... Kalabiliyor. Dışarıdaki herhangi bir uygulamayı da görmeden tableti kullanıyor. Bu da güzel bir özellik olmuş. En çocuğu belli bir güvenli bölgede tutmuş oluyorsunuz. Tablette Huawei share desteğini olduğunu söylemiştik. Huawei Screen Collaboration özelliği de yine bu tablet bilgisayar tarafından destekleniyor. Ancak burada her zaman yaptığım uyarıyı mutlaka yapmakta fayda var. Huawei bir marka cep telefonuz ki Honor'da oluyor bu arada alt markası olduğu için. Mutlaka ve mutlaka Kirin 980 ve Üstü bir işlemciye sahip olması gerekiyor. Yani bazen bu soruyu çok soruyorsunuz. İşte benim e, telefonum şu marka acaba oluyor mu acaba olmuyor mu diye. Aslında bu sorunun cevabı çok basit. Eğer cep telefonunuzun işlemcisi Kirin 980 ve üstü ise Huawei ve Honor marka cep telefonunuzu bu tabletle ekranını kullanabiliyorsunuz. Dosya transferi vesaire gibi işlemlerde yine bu tablet yardımıyla yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Huawei'nin biliyorsunuz tabletlerinde var, bilgisayarlarında var bu özellik ve hızlı bir şekilde dosya transferi yaparken de işimize yarayan güzel bir özellik olarak karşımıza çıkıyor Screen collaboration. Yapmanız gereken şey çok basit. Hem tablette hem de telefonunuzda Bluetooth'u açıyorsunuz. Daha sonra gerekli uygulamayı açtığınızda ki yukarıdan bir menü çıkarttığınızda çok ekran işbirliği olarak geliyor. Aktif hale getirdiğinizde doğrudan doğruya iki cihaz birbirini görüyor ve tablet üzerinden de telefonunuzu kumanda eder hale geliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik olduğunu söyleyeyim. Şimdi cihazın gelinin pil tarafına belki bunu da muhtemelen merak ediyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Şimdi ürünle beraber bir adaptör veriliyor ama ne yazık ki MatePad Pro'da olduğu gibi hızlı şarj desteği sunmuyor bu adaptör. O zaman da eleştirmiştim ben. Şimdi yine eleştiriyorum. Bu tabletin hızlı şarj özelliği var. Ancak kutusundan çıkan adaptör bunu desteklemediği için eğer varsa sizde daha güçlü bir adaptörle Kullanırsanız o zaman hızlı şarj oluyor. Ama o, yoksa eğer 3 saate yakın sürüyor şarj arkadaşlar. Hatta geçebiliyor da e, bazı durumlarda. Yani kendi adaptörüyle şarj etmeye kalkarsanız 3 saat bekliyorsunuz. Telefon kadar belki önemli değil bu. Hani hızlı şarj meselesi ama bence yine de olsa güzel olurdu. Yani kutusundan niye çıkmıyor? Bu tablet sonuçta ucuz bir şey de değil. Ee, neden kutusuna koymamışlar onu bilmiyorum. Ama koymamışlar. O bakımdan buradan bir puan kırıyorum Huawei'den. Deneyimsel yorumlarımızı yaptık ama aramızda muhtemelen sentetik test sonuçlarını görmek isteyenler de vardır. Şu anda ekranda gösteriyorum. PCMark'ta bu tabletimiz 7541 puan aldı arkadaşlar. Güzel de bir değer olduğunu düşünüyorum. Pil tarafında 7250 miliamperlik bir pil var dedik. Onu da PCMark bateri testine soktuk. 18 saat 18 dakika gibi ilginç bir rakam. Onu da ekranda şu anda görüyorsunuz. Verdi bize. Yani pil ömrü gerçekten başarılı. 18 saat zaten normal bir kullanım için fazlasıyla yeterli bir süre diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada biz tableti Ebo için kullandık. Başka işlerimiz için de kullandık. Hepsinde kullanılıyor. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bunu da soruyorsunuz. Hani EBA çalışır mı? EBA kullanılır mı? Biliyorsunuz Ebo için biz ayrı bir video çekmiştik. E, onu da yukarıdan şimdi linkini veririm size. Oradan da izleyebilirsiniz. Minimum Android 5.0 olması gerekiyor. Aynı zamanda 2 GBtan daha fazla yani 2 veya üstü RAM olursa daha güzel çalışır. tabii bir de ön kameranın olması gerekiyor arkadaşlar. Bu bakımdan e, Huawei MatePad 10.4'ün rahatlıkla EBA çalıştırdığını söyleyebilirim. Yaptık da bunu testlerini de yaptık. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan kullandığımızı belirteyim. Kameraların kalitesine bakacak olsa elbette bu bir cep telefonu değil ya da çok inanılmaz fotoğraf çekmek, inanılmaz video çekmek gibi bir iddiası yok ama ben yine de en azından fikir olsun diye hem video hem fotoğraf örneklerini bu incelemenin içine koymayı uygun gördüm arkadaşlar. Şimdi önce onları bir izleyelim daha sonra yavaş yavaş videonun sonuna doğru ilerleyeceğiz. MatePad 10.4'ün ön kamerasını kullanarak kayıt ediyorum. Sesi ve görüntüyü şu anda bu kameradan alıyorsunuz. Ve Full HD 30 fps video kayıt edebildiğini belirteyim. Evet arkadaşlar bu videoyu Huawei MatePad 10.4'ün arka kamerasını yani ana kamerasını kullanarak kayıt ediyorum. O da 30 fps Full HD video kayıt yapabiliyor arkadaşlar. İşte Huawei MatePad 10.4'ün ana kamerasının görüntü kalitesi de bu şekilde. Gelelim en çetrefilli konu olan fiyat meselesine döviz kurları aldı gitti uçtuk açtı derken e, ürünlerin fiyatları biz daha kutu açılımı yaptıktan inceleme e, için geçen zamana kadar artıyor arkadaşlar ne yazık ki. Bu ürünlere böyle oldu. Biz bu ürünün kutusunu açtığımızda ki o da kanalımızda olan bir video 2399 TL'ydi fiyatı. Şu anda bu incelemeyi kaydettiğimiz tarihteki fiyatı ya da yayınladığımız tarihteki fiyatı 2799 TL arkadaşlar. Arada bir 400 liralık bir zam gelmiş durumda. O da kurlardan kaynaklanan bir durum diye tahmin ediyorum ben. Şimdi 2799 TL verilir mi? Ee, şöyle söyleyeyim. Bu cihazın en büyük rakibi iPad. 7. nesil diyebiliriz. 8 gel. Çıktan henüz Türkiye'ye gelmedi. 7. nesil diyebiliriz. Onun da fiyatı 3300 TL civarında falan bugünlerde. En azından biz bu incelemeyi çektiğimiz tarihte. Yani arada bir 2799 3399 desek yani 300 oradan, 300 buradan yani yaklaşık olarak 2800, 500 liralık bir fark var arkadaşlar. Şimdi 500-600 lirayı buluyor. Yerine göre değişir tabii bu. bazı indirimi falan da alabiliyorsunuz. Bu ürünü alırken kulaklık vesaire de hediye ediliyor ama bunlar kampanya olduğu için belki siz bu videoyu 3 ay sonra izlerseniz öyle bir kampanya kalmamış olabilir. O yüzden onu dahil etmiyorum. iPad mi bu mu derseniz yani fiyatlar 500-600 lira için hani ben olsam iPad'i tercih ederim açık söylemek gerekirse. Çünkü uygulama ekosistemi daha büyük ve hani iPad'in uzun yıllardan gelen bir tecrübesi var. Huawei MatePad'de çok güzel bir tablet ama henüz iPad kadar kabiliyetli değil ve iPad kadar da iyi seçenekler sunduğunu söyleyemem. Açık söylemek gerekirse. Evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda sizlere Huawei MatePad 10.4 tablet bilgisayarın özelliklerini sunduklarını ve yapabildiklerini anlatmaya çalıştık. Unuttuğumuz, aklımıza gelmeyen ya da şöyle bir özelliği var mı diyebileceğiniz bir soru varsa bu videonun altında bizlere sorun arkadaşlar. Hepsini okuyoruz. Bildiğimizi, anladığımızı elimizden geldiğince yanıtlamaya çalışıyoruz. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu bizim için önemli. Abone sayımızla gurur duyuyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bu konuda desteğinizi esirgemezseniz çok sevinirim. İsterseniz Teknoloji Okuyu Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlardan da takip edebilirsiniz. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.